Selamlar arkadaşlar Finroll'da Hoşgeldiniz bugün Gördüğünüz gibi enteresan bir oyunda Enteresan bir alanda başladık Oyunun ismi arkadaşlar Tower Tag ee, Bu oyunu e, uzun zamandır oynamak istiyordum ee, Şöyle çok kısa e, bilmeyenler için söyleyeceğim Normalde bu oyun arkadaşlar VR salonlarında oynanılabilen e, Gerçek zamanlı bir oyundu Ve Steam'e getirdiler ben de hemen çektim. Ee, ve sizler için arkadaşlar bir tutorial'a girdim. Ee, bu oyundan çok hızlı bir şekilde bahsetmek istiyorum. Öncelikle joysticklerle yürümediği, yürüyemediğimiz ve kendimiz eş zamanlı kendi odamızda yürümemizi gerektiren bir sistemi karşılıyor. Yani şu anda buraya gerçek adımda, gerçek odamda şu şekilde yürüyerek gittim. <gülüyor> Şimdi hızlı bir şekilde tutoriala girelim arkadaşlar ve tutorialda, bu arada ismim de çok havalı yazıyor silahta be. E, hemen e, görelim, anlayalım ve oyunumuza hızlıca bir bakış atmış olalım. Sonrasında da gerçek bir maça girelim. Diyor ki buradaki tavra gitmek için Bir hook atıyorsun diyor Tabi o bir şarj oluyor Şarj olduktan sonrasında da Şu şekilde çekiyordun Ve trigger butonla da Karşıdaki adamı vurabiliyorsun Tabi o da saklanabiliyor şu şekilde gördüğünüz gibi Aynı şekilde ben de oyun oynarken Bu şekilde buralara saklanıp Şey yapabiliyorum Şimdi tekrardan hook atacağım Hop doluyor ve geçtim yerden. O, o da ateş ediyor. Vurulduğumuz için <gülüyor> bizi başa geri attı. Payback. Payback. Geri ödedik. İntikamımızı aldık. Ve bu kadar yani oyunun mantığı bu şekilde yalnız bulunduğumuz alan çok korkutucu arkadaşlar normal bilgisayar oyunu olsa La bu mu korkutucu dersiniz de şu içinde bulunduğunuz ortam hani şey Hani bu ortamın içinde hissettiğinizde gerçekten korkutucu oluyor baksanıza ışık bir de aydınlatıyor abi şu duvarları Çok korkutucu bir yapı yani Şuradan aradan evet aradan ateş edebiliyormuşuz Arkadaşlar bu oyunun genelde akşamları oyuncusu oluyor. Ben de akşam oynadığımda oyuncularla karşılaşabilmiştim. Biliyorsunuz ki VR oyunlarında biraz oyuncu sıkıntısı oluyor. O yüzden bir derece botlara karşı oynamış olacağız. 4, 3 2 1 go. Ve başladı. Evet bizim takım arkadaşımız olan kendi e, sağımızın içerisinde ben, bekleme ben, süresi ben, olmadan ben, ışınlanabiliriz ancak alansız yerlere gidebilmek için hop şu şekilde şey yapıyoruz ve şuraya birileri gidiyor. Nereye gitti? Oh, oh, oh, oh, oh. biz de vurulduk. Bu arada bot demeyin arkadaşlar. Ağlamayın indiriyorlar. Ve doğma süremiz var görüyorsunuz. Ah çekelim kendimizi. Kimlerde bir ilk önce oraya bakalım. Tabii belli bir yakınlaştıktan sonrasında bakalım. Ah birini yakaladım. Haydi aim'im Oo uzaktan ne, ne yazık ki şeyden Aim alamıyoruz <gülüyor> Harika Aa şunlar Yapma be. Geriye atıldık arkadaşlar. Bu hoş olmadı. Evet, süremiz de doldu. Biraz daha açıklan oynayacağım. Çok yavaş gidiyor ya. Hadi hadi. Gitti dema. Kesin ışınlandı. Of. Oh. oh. Et attık Nerede? Diğeri nerede? Harika aaa oralara gidemiyoruz engel diyor o kadar da gitme oyun diyor yapma be hadi hadi hadi doğ Ve... Ve iyi güzel <gülüyor> kazandık. Eee <Hey. gülüyor> Kendimizi şu şekilde görebiliyoruz bu arada karşıdan. Bakın avlar el sallıyorum size. De <gülüyor> bot olunca onlar el sallamıyor. Normalde birilerinin açtığı odalar vardı da şifre koymuşlar arkadaşlar. Giremedim. Sadece arkadaş arkadaşı oynamak istemişler. üzdü. Şuradan bir de şu mondu deneyelim ve başlatalım. İkinci el için hazırız arkadaşlar. The match starts in 5 4 3 2 1 go. Take that the other team to get a point. Kaç takımın şeysine gitmemiz gerekiyor galiba. Ooo iki taraftan. İki taraftan ateş ettiler. Abi canım azaldı. Kendimize heal basma yok değil mi? Yok. Aa adamı bak Ut utanmasa dibime gelecek. Evet, ilerleyelim ve rahat. Of. of. Ya. Kolay değil arkadaşlar. En başa attı oyun bizi. Aa, elendik mi? Aa, elendik. Elenince buraya düşürüyoruz ve şuradan geri kalanı izliyoruz. Abi botlara karşı oynarken elendik ya. <gülüyor> Neyse, yerimize geri geldik. Elbicide. One. Sniper shot. ateş ettim. Denk geldi o attıklarından biri. Biraz geç gidiyor ya arkadaşlar. Şuraya gidelim. Ooh, ooh, ooh, ooh. Kask'a vurdum Yapma be Çok sıkıştırdı şu adam beni şuradan <gülüyor> Team Ice ve Team Fire İyi bizim adam bizim bot aldı sen adamsın be Adam, O bot da botta benim kadar iyi oynuyor İşte budur Bu sefer saldırı sırası bende Nereden saldırıyon benim takım arkadaşıma? ha <gülüyor> bitirdik Bizim bot öldürdü onu ee... <gülüyor> Arkadaşlar oyunun mantığı çok basit Hani bir elde silahınız Hook atıp atıp kendinizi çekip ateş yiyorsunuz Hani böyle küçük çaplı da olsa Bu kafada oyunları seviyorsanız bence gayet Oynanılabilir bir oyun Şu aşağıdaki bota bak öyle hareket yapıyor ya şu. Hayret bir şey Evet sevgili arkadaşlar Bugünlük sizlere bu şekilde Tower girip göstermiş oldum Çok içimde kalmıştı göstermeseydim Bu arada aman çok korkutucu İşte yani uzaylılar da kendi aralarında Böyle e-sporlar yapıyorlar arkadaşlar Şu mekana baksanıza Öff Korkutucu şöyle aydınlatalım İyice görebilmeniz için Aga be Arkadaşlar, normalde bugün Walking Dead çekecektim. Ve Walking Dead atacaktım. Ee, Walking Dead'e de çok böyle e, ne denir şey Ancak şu oyunun gelmesi böyle, uzun zamandır beklediğim bir oyunun gelmesi böyle beni anlık olarak böyle bunu çekmeye attı. O yüzden böyle bir oyunla karşınıza çıkmış bulundum. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Keyifle izlemişsinizdir. Arkadaşlar, tam oyunu kapatacaktık ki birisi geldi. Bir elde gerçek kişiye karşı oynayalım Gerçi araya botları da doldurdu galiba Abiler üçüncü elimizde de gerçek kişiyle oynayacağız Bakın görüyorsunuz Bir bot, bir gerçek, bir bot, bir gerçek Karşı takımda da gerçek bir player abimiz var O tam kapatma üzerine geldi sen sen oldu <gülüyor> per Sniper shot. Oo, oh, hmm. Bana nereden ateş ediyordu ateş eden kişi? Of, oh, gördüm. Offf Sniper'a vuruldum Bota vuruldum galiba Sniper demişim Aynen bota vuruldum arkadaşlar Üzücü Zamanız Bunu bir oyun oynayabilirsin yeeees Güzel konumlandık bence buraya Aşağıda olmak onun avantajsızlığı bu arada Bizden <gülüyor> nerden <gülüyor> Lan iki taraftan ateşe tutuluyorum. Hadi çıkar oh oh oh oh oh, oh. Uff, yapma be. Hadi bir sıfır. Abi gerçek oyuncuya karşı oynamak tadı tabii ki de farklı oluyor. İlerlememiz lazım, bu olduğumuz yerden Aaa, şuna var Ah Harika Adamların sahasına gidecektim ki. <gülüyor> This is good game man. <gülüyor> ah, aşağıda gördüğünüz gibi diğer arkadaşlar. <gülüyor> Abiler kapatmadan önce de birer böyle gerçek bir oyun oynamış bulunduk. Ah, abimizi de şuradan görebiliyoruz. Bence keyifli ve zevkliydi. <gülüyor> arkadaşlar geldik buraya bu şekilde. <gülüyor> Tam oyunu kapatacakken denk gelmesi keyifli oldu bence. Bir de böyle gerçek player'a karşı gerçek player atmış olduk. PvP yapmış olduk yani. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu arada arkadaşlar elimde çok keyifli bir VR espor oyunu var. Bir sonrakinde e, Walking Dead'tan sonrasında sizlere onu çekmek istiyorum. EcoVR diye bir oyun şu anda görüyorsunuz. Oyun tam manasıyla bir arkadaşlar uzay futbolu ve inanılmaz keyifli bir oyun. Size de onu böyle gösterip tanıtmak için sabırsızlanıyorum. Öyleyse bir sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.